Şundaca da dişçiydi. <gülüyor> Kardeş de işte geldi bunları ev yaptı. Gidelim bir buçuk ay kadar oldu ceviz dikti. Uğraşıyor gitti işte böyle herkesin kendine göre. Kaç yaşında evlendin Dudu teyze? 14 yaşında kızım. Büyüttüler. Böyle takımlar oluyordu. ceketleri şeyleri entereleri. <gülüyor> bir de eldiven zarar vardır burada. onunla ikimizin yaşı bir büyüdü. Birer raftarı ile düğünümüz oldu. Ramaklık bu bende geldi işte bu benden başında durmuyor nişanlı maskerdir. Ee, annem sağ olamayacak evlenmemiz diye öyle böyle ben de böyle titreyip yukarı çıkıyordum. O da peşraf gibi böyle göz ede, elde de azdı açık işiydi. Bir üç günde, ne bileyim onun yaşı azı büyüde herhalde. De böyle böyle kızım gün ne geçti? Nasıl oldu düğünün? Neler yapıldı düğününde? Neler yapılacak? Ekmekler oldu ki gün üç gün düğünde ekmekler verildi. Çalgılar çalındı, bir ay sonra ne kadar da muhtara gülleşildi gari, kafana gari birleşiyor ya. Aldım mı aldın mı, vardın mı vardın mı, orada iş oluyor. Nikaymakamın hakim şeysi olduktan gari işte böylesine gari oldu gitti. Ha nikahın sonra mı oldu? Nikah gari bir ay sonra oldu. Evet, i̇şte böyle. Neyle gelin geldin Dudu teyze? Kızım taksiyle geldik, evveli bir taksi vardır, çaldı Nazım diye, Arap Nazım diye. Onlarla geldik anam, çalgılı, çingili. <gülüyor> ne edelim yavrum ya, Kamil'e bile gülüyorsun, Yani canlı şişliyor herhalde. <gülüyor> Kaç çocuğun oldu Dudu teyzem? Altı tane doğum yaptım kızım. Üçü burada, üç orada Allah emanet. Ne edelim ya? Allah'ın yazısı tecellesi çekilecek. Asker yolu bekledin mi? Beklememin kızım. Bir sene sonra askere gitti. Kimle kaldın? Kaynatamla, kayınlamla kaldım. Nasıl geçindiniz? İyi baktılar mı sana burada? İyi işledik, işlerdik. Uyukladım sırasında tarlada. Geliverdim şöyle golumdan Aç gözün açarın gözünü derdi. Kıramaklık kaynatam. Kayınlar şöyle avuçlarına kırardı. Kaynatam da öyle öyle. Eh nasıl kırarsa görsün derdi onca az da, avcımın üstüne böyle. Gün beyin kanalım ya, hep çok günler gördük, yoklukta gördük. Hepsini gördük, geçirdik. İşte böyle. Birbiri gitti. İşleyelim. Amca ne zaman vefat etti? 12 sene oldu diyorsun ya. 12 sene oldu kızım amca, kıyık bir deli. Neler yaptınız o saken evlendikten sonra askerden geldikten sonra ne işlerle uğraştınız? Keçe yaptık anam, orada makinemiz dükkanımız yıkıldı, makinelere sattım. 500 gaimciyim benim motorların şişirsinde işte. Keçe yaptık, döptik böyle sardık bu elleri duşu duşuna bu böyle oldu. Sen de mi yaptın? Tabii ben seradım üstüne kiloluk cilik yazı yazardık. Keçeleri topla bakalım, yaz bakalım, yümleri atla bakalım, yayka bakalım. Böyle böyle ömrümüzü tükettik. Nasıl geçiniyordunuz Saken? İyi miydi aranız? Çok iyiydik. Çok da bazı dövüş verdik. Bu <gülüyor> kadarı <da> oluyordu. <gülüyor> Nasıl dövüşürdünüz? E gari, orasını sorma garip. Neden? <gülüyor> e kızım dövüş her zaman bir olmuyor ki. Her zaman bir olmuyor ki insan hali bu. İnat mıydı amcam? Çok sinirliydi ben de kendimi dokmazdım, anlacını verdim. Vurdu kahramanı şamarı. <gülüyor> çok çok işiydi, sinirliydi. Tabii ben de medya ki değilim ya. Bir anda o senmiş etmişindir. Ee, günü, günü, günümüzü kaybettik gitti işte böyle. Ömürlerdi kendi. <gülüyor> Nerelere goncak bu fotoğraf? Dildili yansan yan akıl kalmadı garı. <gülüyor> Özliyor mu şimdi amcamı? Gitti gar. Özlesem ne olacak? Niğergirim gelecek. Yanına giden gelmiyor kızım. Yanına giden gelmiyor. Ayak kapına giden geliyor da. Ehkar. Dedelim ben günbüyüğü. Evlatların geliyor mu yanına? Gelirler. Gelirler. Bayramlarda şeyle toplanırlar. Hepsi de gelirler. Allah razı olsun. İki damadım mı kızlarımdan ön gersin. İkisi de bekiliğe gider. Maşallah. Bir de oğlum var. Gelinim de iyi. İşte böyle böyle olur bir ders. Zamanını nasıl geçiriyorsun yalnız şimdi burada? Nasıl geçiriyorsun? İşte evim içinde gari kalkıyorsun. Bir kova dolduruyorsun, bir do döküyorsun. Bir böyle yediğin kulaşı yaygıyorsun. İşte öyle bir açık yatıveriyorsun. Kalkıyorsun bir komşunun yanına gidiyorum. Ya yanına bir gelen oluyor. İkicik sen benden ya akşam vakit buluyor. Bakmışsın sana, bak, bakmışsın akşam. Eskilerden böyle maniler... He. Türküler biliyor musun söyler misin bize? Öyleleri bilmeyen adam garip. Eskiden çok güzel maniler söylerlermiş. Bilmiyor musun hiç? eskiden biliyordum, şimdi bilmiyorum. Gittiler hepsi. Gitmemiştir ya, vardır bir Aa, tane bize söylersek. Bittin acı, bitti yok öyleler, bilemiyorsun der. kardeşim, hem okumayı biliyor, hem def çalmayı biliyor. He, bir kardeşim mi? Biri de bendenki eri, çamut küçük. O, o bilemiyor bu ortancılı, lingirdek. Okuma desen okuyor. Dokuma desen dokuyor. Her işleri beceriyor, acar. Bir Neden de, sen? Bir de ölüm yeri çabalmış gelmiştün de, bura gezmeye geldi, kilinden kari. Bir acar. Sen yapamıyor musun? Mu? Ya ben geçtim galiba. Ben 15 ölüm yer vardı, dağıttım. 5 aydı ölüm gitti, 3 evlerde. Olduğu sene dağıttım hem. Sen ne hoca olabildim, ne hoca olabildim kızım. Ortada kaldım. Ne hapta, ne hoppta. <gülüyor> Çok şükür. atacağızım var yazıyorsun. Gazetelerin başını biliyon, arabalar gömünü biliyon. Gittin mi okula hiç? Gittim. Bir ay okulda gittim de, adımı yazmıyor kendim. Küçük kızın düğününe yakın gittim. Fırsat buluverdim, giderdim bir ay okul var diye. <gülüyor> <gülüyor> Ki bu? Mi, ne olacak kızım? Bu nere ne olacak? Bunu sana sana anlayayım, getireceğiz anlayayım. biz sana, He? sana getireceğiz bunu Sidi. Halini hatrını sormaya geldik biz senin buraya. He, eller duymasın ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnternet, Eller duyacak herkese girdik biz burada. Hava teyzemle de girdik, onunla da sohbet ettik. He, demek ki ben de Türkiye duyacak mı? İnternet emmiyeceksiniz diyor. <gülüyor> hayır, hayır. He. Çal Belediyesi adına yapıyoruz biz bunu. Sana Hı. getireceğiz bunun CD'lerini torunlarına, çocuklarına. Senin için bir hatıra, bir anı olacak senin için. Fotoğraf olacak. Anlat, eskileri anlattın ya çok güzel. He. Onlara bir ders gibi anlatacaksınız neler yaşadığınızı. He, onlar bile görecek galiba. Tabi. Ana, ay, kızarlar beni. Kızmazlar kızılacak bir şey değil bu ya. Ne bileyim gari. <gülüyor> benim, Kim kızacak? Benim Duygucağızım bile kızacak gari. Bu benle ne, ne öykünmüş fiire der. Çok güzel konuştun. Hani ne dedin sen de kızacaklar sana? Benim adım Dudu'nun adı. mi o? He. Adını verdiler mi? Dediler. Dudu'nun adı Duygu. He Dudu'ydu, Duygu oldu. He. Duygu. Benim adım Dudu. Hacı'ya gittiniz mi sağlığında amcamla? Gidemedim yavrum, gidemedik. İki yokumuz bir araya gelmedi. Çalışmaktan, çapalamaktan... Yok lık, lık, lık verdi evvel can ya işte böyle böyle. Ömrümüz kendi gitti. Çok uzun evlilikler sürüyormuş, şimdi kısa sürüyor. Gençler hiç devam ettiremiyor. Niye bağlıyorsun bunları Dudu teyze? Şimdi günler tektir veriyor. Tek veriyor anam, şimdi günler bir... Üç çocuk var, üç çocuk var, üç çocuk var. Böyle durduk. Heh. Oğlumuz kırıldıysa yenge içinde, başımız delilirse fes içinde denirdi kızcağızım evvelce. Şimdi çekmiyor. Gizli yollar, gizli da. He de sen öte ben beri. Üç çocuk olsa da, iki çocuk olsa da. He. Bu dünya iyi değil. Hala. Hala dolabın içinde şeker var, çıkar. Şimdi çok uzun yaşıyor. Ee, yaşlılarımız mesela sizler de öyle 80 ama şimdi ölümler çok genç oluyor. Yetmiş, Neler yediniz? 79 ne yedin? bu sene girdim işte. Tuş makinesini vercek ben. Yok bir çay açsın buradan çıkar. İstersen çay koyun içemem. bağlısın bu uzun ömrünü? Çok şükür Allah'ıma, Allah'ıma şükür ediyorum aleme ya Rabbi. Daha daha günler göstersin Allah'ım torunları görüyün. İkisi de nişanlı, bu sene yazın düğünümüz var. Birer hafta birer ay mı? Arayla kızım işte ikisinin de gari. Allah göstersin grübeklerini. Bir cihaz oğlan da okuyor, meslek lisesinde. işte böyle. Sağlığın nasıl? Ne diyorsun anam? Şu ayaklarıma bırakın, şu haplara baksana sen. Dünya yazdırdım geldim yine. Mide de ün sarma. Şunlar da şunlar, Hepsi böyle, öyle deyip Buraları tutuyor böyle. İşlerini görebiliyor musun? İşte bir iş dicaklar, iş yok o. Ev işlerini. Çok şükür. Çok şükür. Hoş da gırgırım ben. Orada ayağımızı yamzu hoyanuzadı yan televizyonun karşı yemem iyi yan. Gösteriyon onu iyi yan. Bir de gırgırlı veren işte bu. Çay olsunla geliyorlar de temizliği veriyorlar. Süpürgeyi bir gün tutam lazım.